Bugün Faster post programında Faster post ekranında fiyat değiştirme ve yeni ürün ekleme inceleyeceğiz. Ee, ve gruplu gruplarda yani bar kodu oluşturulmamış hızlı satış ekranındaki ürünlerin fiyatını nasıl değiştireceğimizi göreceğiz. Öncelikle sağ alt köşede bulunan menü ekranıyla bir önceki ekrana düşüyorum. Sol üst bölümde işlemler yeni stok kartı diyerek ürünümü oluşturabiliyorum. Ben burada örnek olarak bu ürünün barkodunu yazıyorum. Ürünün ismini test ürün olarak belirliyorum. Satış fiyatını belirliyorum. Burada önemli bir konu, ürünün KDV grubu ile KDV dahilin seçilmiş olduğundan emin oluyorum. Bu ana bilgilerin girilmiş olması gerekmektedir. Yani stok kodu, ismi, satış fiyatı, KDV grubu ve KDV dahil Diğer bilgiler opsiyoneldir. ve kaydet diyerek ürünümün kaydını gerçekleştirebiliyorum. Mevcut bir ürünün fiyatını değiştirmek için ise fiyat sol panelde bulunan fiyat değiştirme ekranına giriyorum. Sağ tarafta bizim hızlı tuş ekranımızın kısa yolları gelmektedir. Örnek olarak çerezden fıstığın fiyatını değiştirmek istiyorum. Yeni fiyatının bu ürün için 120 TL olduğunu. Belirtiyorum, sol altta bulunan fiyat değiştir, fiyatları değiştirmek istediğiniz emin misiniz, evet diyerek ürünün fiyatını değiştirebiliyorum. Mevcut bir ürün için ise barkodunu yazarak, ürünü çağırarak, biraz önce bir test ürün gerçekleştirmiştik. Bunun fiyatını ise 5 TL olmasını istiyorum, fiyatı değiştir, evet diye onaylayarak fiyatı değiştiriyorum. Tekrar bu ekrandan çıkmak için sağ alt köşede bulunan ana menüye geliyorum. Şu an güne başlama ekranına geldiğim zaman çerez kategorisindeki fıstığın 120 TL olduğunu, biraz önce yaratmış olduğumuz ürünün ise fiyatının 5 TL olarak ekranımıza yansıdığını görüyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim, İyi çalışmalar dilerim.